Düşük kalite mallar üzerine yaptığımız bir önceki videodan sonra, bir kavramın karşılığı olabileceğini Bu nedenle yeni bir video daha yapmam gerektiğini düşündüm Piyasada 3 çeşit araba olduğunu varsayalım Sanırım benim arabaları genel olarak düşük kalite mal olarak gördüğümü düşünenler oldu, oysa benim kastım o değildi Herkesin araba sahibi olduğu bir dünyada yaşıyor olsaydık, araba sadece bir ihtiyaç olurdu Gelişmiş ülkelerde bu kesinlikle böyledir. Benim söylemek istediğim şey, piyasadaki en ucuz araba düşük kaliteli olarak değerlendirilir. Bunu anlamak için dilerseniz hep birlikte tüm toplumu ele alalım. Bu çizgi, bulunduğumuz yerdeki tüm nüfusu temsil ediyor olsun ve burada herkesin arabası var, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi. Bu arabayı mavi ile gösterelim. Bu arada mavi benim en sevdiğim renk. Evet, diyelim ki Toplumun üçte biri bu arabaya sahip İnsanların büyük bir kısmı bu orta büyüklükteki sedana sahip ve bu birçok kişinin sahip olmak istediği bir araba Biraz daha güvenli, biraz daha büyük, motoru daha güçlü İnsanların büyük bir kısmı da bu kısımda Bir de ultra lüks bir araba var diyelim bu da Rolls-Royce olsun Bu araba ultra lüks ve pahalı olduğu için küçük bir kesime hitap ediyor Bu yüzden çizginin bu kısmı kısa Nüfusun az kısmı da bu arabaya sahip Bu kısım fakir ve bu kısım da zengin Bunu en pahalı, bunu orta fiyatlı ve bunu da en ucuz olarak varsayalım Şimdi gelir artarsa yani şuraya gelirse bu durumda en yoksullar bu orta büyüklükteki sedanı satın alacaklar diyemiyoruz. Paralarını başka ihtiyaçları için de ayırabilirler ya da bunun daha iyi bir modelini satın alabilirler. Fakat toplumun büyük bir kesimi hala bu arabayı kullanmaya devam edecektir. Ve sınırın tam şu noktasında orta ölçekli arabayı satın alabilecek kişiler de artacaktır. Bu, onların sahip olmak istedikleri araba olduğu için, bu kişiler bu orta ölçekli arabayı satın almaya başlayabilirler. Bu durumda, şurada ne olacak ona bakalım. Belki çok az kişi, yani şuradaki sınırda yer alanlar bu çok pahalı arabayı satın alabiliyor olacaklar. Burada küçük bir oran oluştu. Bu durumda peki ne oldu? Gelir artınca bu küçük ölçekli arabaya olan talep azaldı. Yani talep edilen miktar azaldı. Fakat bu orta ölçekli arabaya olan talep miktarı arttı. Yani mavinin büyük bir kısmı burada mora dönüştü. Aynı zamanda bu pahalı arabaya olan talep de arttı. Bu yalnızca bu fiyattaki arabalar için geçerli diye düşünebilirsiniz ama aslında bu her fiyat noktasında böyle olacaktır. Yani buradan gelir artınca talep edilen miktar da artar çıkarımını yapabiliriz. Buraya talep eğrisini çizeyim. Bu arabanın fiyatı, bu da talep edilen miktar. Daha önceki talep eğrisi şu şekilde ise şimdi fiyatın şuraya geldiğini düşünelim. Gelir arttıktan sonra bu fiyat noktasında talep edilen miktar azaldı. Bu araba en ucuz olduğu sürece her fiyat noktasında durum bu şekilde olacak. Dolayısıyla her fiyat noktasında talepte bir düşüş olacaktır. Şimdi hatırlayalım, talepte bir düşüşten söz ettiğimizde tüm eğrideki bir kaymadan, yer değiştirmeden söz ediyoruz. Sadece bir miktardaki değişiklikten değil. Bir başka ilginç soru da şuydu, çok hoş ve zekice bir soruydu Bu yer değiştiren tarif eğrilerini hep çiziyoruz, eğer soruyu doğru anlamışsam soru şuydu Eğer eğri yer değiştirdiğinde kusursuz bir değişim mi olur? Ve bir fiyat noktasında diğerinden daha mı çok değişir? Aslına bakarsanız, çok az durumda kusursuz bir yer değiştirme söz konusu olacaktır bulunduğunuz fiyat noktasına bağlı olarak biraz farklı bir biçimde yer değiştirecektir. Bu yüzden gerçek eğrinin şekli değişim sırasında farklı olabilir. Neyse, buna dönersek eğer bu nedenle şuradaki bu ucuz araba buradaki gelir artınca hiç beklenmedik bir özelliğe sahip oldu ve talep eğrisi sola doğru kaydı. O yüzden buna düşük kalite mal diyoruz. Çizelim. Bu fiyat, burası da talep edilen miktar. İlk başta eğri şu şekildeydi, gelir artınca talep de arttı ve tüm eğri sağa doğru kaydı. Yani bunlar normal mallar, düşük kaliteli değil, normal mallar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.